Lokumlukta harika bir gün Lokum, Can, Defne ve Kedi kumsala gitmek üzere yoldalar Gerçi kedi yüzmeyi pek sevmez ama olsun Ve işte deniz göründü Çocuklar yüzmek için sabırsızlanıyorlar O da ne? Bu kumsalın hali ne böyle? Pet şişeler, torbalar Çocuklar şaşkın. Buraya ne olmuş böyle? Ee, kedi bir şeye takılıp düştü. Bu torbalar hareket ediyor. Korkma kedi. Bu bir deniz kaplumbağası. Aa, ama burada hiç deniz kaplumbağası olmaz ki. Bakayım. Ha, bunun türü kelonya midasmış. Nadiren de olsa buralarda bulunuyormuş. Demek ki... Onun daha da iyi korunması gerek. Hey, yüzgecine bir şey takılmış. Ona yardım etmeliyiz. Veteriner Özge ablayı çağıralım. Evet, çocuklar kaplumbağanın yüzgecindeki poşeti çıkarması için veteriner Özge ablayı çağırmaya gidiyorlar. Burayı böyle bırakamayız. Bir şeyler yapmalıyız. Çocuklar bir broşür hazırlıyorlar galiba. Bununla ne yapacaksınız? Her yere asacağız. Peki ne yazıyor broşürde? Mavi bayraklı bir plajınız olsun istemez miydiniz yazıyor. Mavi bayrak? O da ne? Mavi bayrak temiz ve güzel plajlara verilen bir ödül. Onun için bu broşürleri hazırladık. Ee, nasıl olacak bu mavi bayrak? Şimdi plajın çevresinde herkes çöp kutularını kullanacak. Denize ve kumsala da çöp atmayacak. Suyun temizliğine dikkat edilecek. Sudaki canlılara zarar verilmeyecek. Biz de Mavi Bayrak başvurusu için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nı arayacağız. Burada çevre bilinciyle ilgili etkinlikler de yapacağız. Hatta iyi hazır bile. Lokumluktaki herkes cumartesi günü gidip plajdaki çöpleri toplayacak. Harikasınız çocuklar. Deniz kaplumbağası ve diğer canlılar eminim bundan çok mutlu olacaklardır. Özgürce temiz bir denizde yüzmek bütün su canlılarının ve tabii ki çocukların hakkı.